Arkadaşlar yeni videoya ben göstereyim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bilgisayarı o kadar önünde o kadar ağırlığı nasıl taşıyorum diye fotoğraf okursanız. Biz de bilgisayara boyutuyorduk. Ama pardon. Yeni bilgisayara geçiş yaptım. Hatta şöyle göstereyim. Kanıtım da hazır. Yeni bilgisayara geçiş yaptım. Bundan sonra, e, bundan da yani videolar gelecek dediğim videolar gelecek, oyun videoları gelecek vesaire, Roblox videoları gelecek. Tabi ben e, bu hesaba arkadaşlar ikinci size şöyle söyleyeyim, e, bu hesaba eğer Robux alabilirsem yani bu yeni bir bilgisayar dediğim yani muhtemelen dört şey başta. Aynen beş dolarlık olan. Beş dolar aynen. Dört yüz rolandı. Muhtemelen ondan aldı. Hani diğer hesabada bu bilgisayardakine bundakine pardon. Bu arada çok rahat oynanıyor. Yani ben daha önce yani daha çok hani bana daha çok şanslı ama bunu da yapabiliyorum. Mesela onda da yapamıyordum. Her şey yapamıyordum. Yani dediğim gibi bu bilgisayarları çekeceğim yani dediğim gibi. Güncellemeleri var, eksikleri var, ee, kamera, görüntü kalitesi çok sokuyoruz. Onları e, güncellemesini yaptık. Bu videoda hemen kapatmadan Aynen. Bak gece 1. Neyse. Görüşürüz o zaman. gibi arkadaşlar bu Öyle söyleyeyim, evet. Öyle söyleyeyim. Evet. sadece e Şöyle bir şey daha söyleyeyim ben buna e, ekran paylaşımı uygulaması yükleyeceğim. Eğer ekran paylaşımlı bir video çekecek olursak bir oyun videosu ya da bir Roblox videosu çekecek olursak e, ben buna ekran paylaşımı e, uygulaması yükleyeceğim arkadaşlar. O şekilde daha rahat çekeceğiz. E, kasma yapacağını düşünmüyorum zaten güncellemelerini yarın tamamlayacağım. Ondan sonra çok çok daha iyi performans göstereceğini e, düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu bilgisayar bir doğum günü hediyesiydi. Ve ben e, Melon Playground'ın birinci bölümünde de bunu söylemiştim zaten. Doğum günüm yaklaşıyor demiştim arkadaşlar. Evet bu bilgisayar bir doğum günü hediyesi arkadaşlar aslında. E, gerçekten anneme de babama da çok teşekkür ettim. Bunun karşılığında baya bir teşekkür ettim hatta. Bir de bu bayram ya işte baya bir teşekkür ettim her şeyi yaptım ve yani gerçekten diğer bilgisayara göre baya performans göstermiş. Gerçekten. Evet 23 Nisan oldu artık 12 Nisan. Ve görüşürüz.